Yani Diyordum ki hangimiz aşık olmadık diyebiliriz ki ve aşık olduğumuzda kıskanmak Ama kıskançlık ancak bu kadar güzel anlatılır. Dedekler Nazım şiiri geliyor sırada. Sevgi, mutlulunca <gülüyor> kıskançlık da böyle güzel anlattı herhalde. Bütün kıskanan aşıklara, gerçekleştirecek. Çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, naret. Bir bakıyorsun ana avrat söver gibi, azgın bir hayvana döver gibi bugün çalışıyordum. Sonra bir de bakıyorsun ki, ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sıvı yatıyorum her türkün. Evet ve evet beni içinden çıkartıyorum üstü bütün. Kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez. Uykusuz, aksi, lanet. Yine her sefer gibi haksızım. E sebep yok. Biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp rezalet fakat elimde değil gülüm elimde değil sevgilim seni kıskanıyorum beni affet sevgilim beni